Rock Federasyon seçimlerindeyiz. Başkanım, çok adaylı seçimlerde bu kadar açık ara fark. Ben ilk defa görüyorum. Tebrik ederim. Zamiye sizi gerçekten kucaklamış. Ben teşekkür ederim. Öncelik olarak Klas TV olarak pandemi döneminde de bir program yaptık. Şahane bir programdı. Çok alışık değilim böyle şeylere ama çok zevk almıştım. Bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Amato sporları hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Takip ediyorum. Bizimle olduğunuz öncelik olarak teşekkür ederim. Eee delegelerimiz, genel kurul üyelerimiz, kulüplerimiz, temsilcilerimiz, yani e, teveccüh edip bizi desteklediler. Yani kimse pandemi dinlemedi. Yani çok güzel bir katılım e, gerçekleşti. Hemen hemen yüzde %95'lik bir dilim e, delegemiz e, geldiler seçime. Dolayısıyla gelenler de dediğiniz gibi çoğunluk olarak bizi desteklediler. Ben de açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Bu kadar fark olacağını bilmiyordum. Yani tabii ki mutluyuz. E, sonuçta e, bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. E, alkış evet beklemiyoruz ama bazen de bu sizin motive unsurunuz oluyor. Yapmış olduğunuz iş doğru mu, gerçek mi? Yanlış mı yapıyorsunuz? Bu bu tarz yerlerde ortaya çıkıyor. Yani böyle geldiğimde işte açık ara değil de kafa kafaya aldığım seçimin akabindeki seçimde açık ara yani bize ipi göğüsleten genel kurulumuzdaki bütün delegelere, kulüplere temsillerimiz özellikle sonsuz şükranlarımı sunuyorum sizler aracılığıyla. Başkanım o pandemiden sonra ben daha da fazla sizi dikkat etmeye başladım. Daha doğrusu biz amatör branşları o tarihten sonra yoğunlaşmaya başladık. Gerçekten bir profesyonel çalışma var de Paylaşımlarla da organizasyonlarla da çalış çalışma tarzıyla da takdir ederek. Seyrediyorum. Estağfurullah o sizin göreceli tabii ki bakış açınız bir medeci olarak, bir basın mensubu olarak bunları duymak sizden gerçekten bizi mutlu ediyor. Şöyle ki e, biz bir e, argümanız yani evet e, tek başımıza görünsek ne kadar sonuçta burası bir yönetimle idame ettirilen bir yapı. 15 artı 15 disipliniyle denetimiyle. Yani bizi destekleyen ortalama 40-45 kişi yönetim kurulumuz var. Onlara ayrıca sonsuz teşekkürlerim sunuyorum sizler aracılığıyla. Yine aynı şekilde burada genel kurulun mali genel kurulun desteklemesi bizi onurla etmesi bize güzel. Sesler geliyor baştan. Kulağım yukarıya çok, çok da oldu. Hatta kulağın bir taraftan doğru da orada ilk sandıkta açtınız fakat ikinci sandıkta kapanmadı. Ee, i̇nşallah dediğim gibi yani yapmış olduğunuz için. Birileri tarafından takdir edilmesi gerekiyor. Evet biz alkış beklemiyoruz şımarmak adına ama sonuçta doğrunun doğruluğunu kanıtlayacak bizim delegelerimizdi. Onların güvenini almak, tazelemek gerçekten çok önemliydi. O da işte oyla, oy farkıyla ortada. Ee, i̇nşallah yani yönetimimizde, yeni yönetimimizde çok daha güzel şeyler yaparız. Siz de ifade ettiğiniz gibi ben de sizi takip ediyorum. Birçok işte bizim dönemden sonra federasyonlarla çalıştığınız ee, sosyal medya değil, yazılısı, basını, işte görseli buralarda yoksanız, hiçsiniz. Biz oralarda olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah çok daha güzel şeyler olur. Başkanım bugün 29 Ekim. Evet. Bayram günü siz tam anda kongre yaptınız. Başkanım dedim bugün burayı niye buldunuz dedim. Ama aslında çok ciddi bir müsabaka temposunun içine giriyormuşsunuz. Onu öğrenmiş oldum. Şimdi şöyle, öncelikli olarak buradan bugün seçilme ve seçmenin e, gün yüzüne çıktı. Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşti. Bu cumhuriyeti ilan eden, bize armağan eden e, başta Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm silah arkadaşların ve tarihi boyunca gelmiş geçmiş Türkiye Cumhuriyetinde şehit olmuş bütün herkesin ruhu şad olsun diyorum. Ee, seçme ve seçilme güzel. Dediğim gibi burada olmak çok güzel şeydi. 29 Ekim'de de olmak ayrıca bizim için bir bayram oldu. Cumhuriyetimiz tekrar tekrar kutlu olsun. Nice Cumhuriyetlere, nice özgürlük. Yani bağımsız olduğumuz zamanlara diyorum. Federasyonumuz da aynı şekilde inşallah çok daha güzel yerlere gelir diyorum. İnşallah başkanım şimdi delegeler sizi bekliyordu. Ben sizi daha fazla tutunluyum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Konuşmanızı ederim. yapacaksınız sanırım. Eyvallah. Onu da yayınlayacağız. Eyvallah. Bundan hep her zaman yanınızdayız. Başkanım. Teşekkür, çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Bu pandemi gününde yüzde 95 gibi bir ııı ee, üstünlükle buralara kadar geldiniz. Seçme ve seçilmenin ne olduğunu gösterdiniz. Ayaklarınıza sağlıklıyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben biraz duygusalım. O yüzden e, herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Canı Gülden teşekkür ediyorum. Konuşmak isterse Metin Başkan'ın söz almak isterse buyursunlar gelsinler. Ben Tamam. Eee kendisine yeni hayatında ya da ileriki hayatında başarılar diliyorum o zaman. <gülüyor> tekrar tekrar teşekkür ederim. sağlık, teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. İnşallah çok daha güzel günlere hep birlikte sizlerin verdiği güçle rugby'yi, Amerikan futbolunu, bezbolu ve softbolu çok daha güzel yerlere taşırız. Sizler sayesinde olacak. Siz ne kadar bizi güçlü kılarsanız biz o kadar daha azimle, daha bir heyecanla çalışacağız. Buradan daha önceki yönetim kurlarında yer almış. Çarşamba belediye Başkanımız şu an olmayacak. Kendisi yoğun değildi aslında. Feragat etti. Teşekkür ediyorum. Feridun Başkanım ve yönetimde her emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yönetimde kim yer alacaksa inşallah çok güzel işler yaparız. Personelimize teşekkür ediyoruz. 5-6 tane arkadaşımız burada. Her birisinin ayrı ayrı ismini söylemeye gerek yok. Başkan vekilimizden As başkanlarımızdan, kulüplerimizden sonsuz gerçekten şükranlarım ve yani Allah razı olsun diyorum. Biz olmayan bir yeri, olmayan bir şeyi teslim aldık. Evet. Ve şu an çok güzellerdi. Evet, evet. teşekkür ederim. Çok sağ olun.